Merhabalar, bugün 7 Ağustos 2019 çarşamba gününün astrolojik etkilerini paylaşmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Evet, dün biraz gergin enerjili bir gündü. Salı günü biraz Mars gününün hakkını veren meydan okuyucu, manipülatif bir tavır içerisinde olduğumuz ve duygularımızı tam olarak ifade edemediğimiz bir gündü. Bugün ise iyicil etkiler artışta. Özellikle haftalık burç yorumlarında belirttiğim gibi 7 ve 8 Ağustos günlerini ben olumlu değerlendiriyorum. Çünkü burada e, aslında Jüpiter'in şanslı etkilerini, retro hareketi bitmeden evvel şanslı etkilerini hissedebileceğimizi düşünüyorum. E, günün ilk saatlerinde Ay ve Uranüs arasındaki gergin açı her ne kadar keskinleşmiş olsa da e, aslında geceden beri, yani salı gününden beri gelen etkilerin devamı niteliğinde olacaktır. Biraz uykularımızda problem yaşayıp gergin bir şekilde uyanabiliriz sabaha. Biraz duygusal dengesizlikler hissedebiliriz. Özellikle bir gün öncesinde bazı tartışmalar yaşadıysak veya bazı kuruntulara, kuşkulara kapıldıysak bunun hala etkilerini üzerimizde taşıdığımız bir sabah olabilir. Ay akrep burcunda seyrine devam ediyor olacak bugün itibariyle de. Dolayısıyla Ay akrep burcundayken özellikle derin konulara zaten daha fazla eğilim gösteririz. Birazcık daha duygularımızda olduğundan abartılı şekilde yaşayabiliriz. Ama aynı zamanda maneviyatımızı artırma ve sezgilerimizin artması konusunda da ay akrep günleri verimli günlerdir diyebilirim. Dolayısıyla sezgisel meselelerde maneviyatla ilgili meselelerde ay akrep enerjilerini değerlendirmekte fayda görüyorum. Saat 10.30 civarında. Güneş ve Jüpiter arasındaki Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Yay Burcu'ndaki Jüpiter arasında bir üçgen açı meydana gelecek. Ve bu üçgen açıyla beraber icil etkiler artık hissediliyor olacak. Yani sabah saatlerinde sabahın çok erken saatlerinde ay ile Uranüs arasındaki o gergin enerjilerin etkileri aslında Güneş ve Jüpiter arasındaki icil etkiyle beraber dağılıyor olacak. 10 itibariyle. Güneş ve Jüpiter arasındaki bu güzel etkileşim aslında biraz daha iyimser bir tablo çizmekte biraz daha yaşadığımız olaylara farklı bir perspektiften bakma, daha pozitif bir şekilde bakabilme yeteneği kazandıracaktır bizlere. Özellikle geleceğimizle alakalı konularda biraz daha iyimser bakabiliriz artık yaşadığımız olaylara ki zaten pazar günü itibariyle Jüpiter retrosu Son bulacak ve Jüpiter direkt pozisyona geçecek. Özellikle eski meselelerin akrep ayın akrep burcunda olmasından da dolayı eski meselelerin çözümün kavuşturulması adına bu saatler kıymetli. Bugün kıymetli eski meseleler tekrardan karşımıza çıktığı zaman bunları artık güzel bir şekilde değerlendirebilme imkanına sahip olacağız. Çünkü Jüpiter retrosu e, artık son günlerinde. Geçmişte örtbas ört edilen, e, hasır altı edilen konuları yeniden önümüze sererek aslında bunlara farklı bir bakış açısıyla bakmamızı yeniden değerlendirebilme imkanı e, sağlamakta. Dolayısıyla. Aslında e, her ne kadar salı günü bazı şeyleri deşmiş ve bazı şeyleri yıpratmış olsak da çarşamba günü itibariyle özellikle merkür günüdür çarşamba günü e, iletişim kurabilmekte, doğru zihinsel tepkileri verebilmekte, e, olan olayı mantıklı ve iyimsel pozitif bir şekilde değerlendirebilmekte daha usta olacağız. Ve eğer geçmişle alakalı eski bir fırsat yeniden karşımıza çıkarsa burada Özellikle destek görebileceğimiz hayatımızdaki otorite figürlerinden, hayatımızdaki erkek figürlerden, patronumuzdan, babamızdan, eşimizden, güneşin temsil etmiş olduğum devletten, resmi kurumlardan destekler görebileceğimiz güzel bir etkileşim söz konusu. Şansımızın açıldığını, aslında işlerin o kadar da kötüye gitmediğini fark edeceğimiz, bunun farkındalığına varacağımız bir süreç deneyimleyebiliriz. Güneş ve Jüpiter arasındaki bu güzel etkileşim aslında çevremizdeki insanların çevremizdeki şartların da bizi desteklediğini aslında durumun o kadar da kötü olmadığını biraz kendi kuruntularımızdan biraz kendi kaygılarımızdan dolayı olayı doğru bir şekilde değerlendiremediğimizi bize gösterecek ve biraz daha pozitif bakabileceğiz günün, gün içerisindeki enerjilere. Günün ilerleyen saatlerinde saat 16-18 civarında ayın venüsle biraz sert bir açısı meydana gelecek. Ayın önce venüsle ve daha sonra güneşle bir sert açısıyla beraber aslında yaşadığımız olaylar, iyicil etkiler her ne kadar yanımızda olsa da duygusal olarak yine bir takım sıkıntılarla karşılaşabileceğimiz özellikle ikili ilişkiler konusunda Karşımızdaki insana kendimizi net ifade edemediğimiz yani aslında duygusal meselelerle ilgili konularda bazı hala tıkanıklıklar yaşadığımızı söyleyebilirim. Ama duygusal meseleleri bir kenara bırakır geçmişte kalan meseleler geçmişte kalan fırsatlarla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak ve bu değerlendirmeyi yaparken duygularımızı değerlendirmenin dışında tutarsak çok daha iyicil etkilerle çok daha pozitif etkilerle karşılaşmamız olası gözükmekte. Ayın aynı zamanda akşam saatlerinde Satürn'le güzel bir etkileşimi meydana gelecek. Aslında Akşam saatlerinde biraz daha dengeye oturtuyoruz diyebiliriz. Biraz daha olaylara mantık çerçevesinden bakıyoruz diyebiliriz. ilişkiler anlamında bilhassa. Ve sorumluluklarımızı, hayatımızın sorumluluğunu almak, görevlerimizi, görev bilincinin tekrardan oluşması adına aslında olaylara biraz daha ciddi bakabilmek namına Satürn'ün burada desteğiyle beraber duygularımızı kontrol altına alabileceğiz ve o duygusal çıkışlardan ayakrap akrab enerjisiyle beraber gereksiz kuruntulardan, gereksiz şüphelerden bir nebze olsun uzaklaşabileceğiz ve güneş ve jüpiter arasındaki bu destekleyici etkiyi de akşam saatlerinde özellikle hissedebileceğiz. Yani öğle saatlerine öğle ikinci saatlerine biraz dikkat edelim ikili ilişkiler anlamında hayatımızdaki kadın figürleriyle olan ilişkilerimiz anlamında duygusal reaksiyonlar vermekten kaçınalım ama akşam saatlerinde ay ve satürn arasındaki açı ve sabah gerçekleşen güneş yübiter etkileşimiyle beraber olaylara biraz daha e, somut ve mantık çerçevesinden baktığımızda durumun e, ne kadar da e, iyi etkiler altında olduğunu fark edebileceğimizi bize gösterecek sadece dediğim gibi ay akrep enerjileri biraz derin enerjilerdir biraz yorucu enerjilerdir özellikle haritalarında ay burcu akrep olanların çok derin duyguları bazen yıkıcı etkilerle sahip duygular olabilir ama aynı zamanda sezgileri oldukça kuvvetlidir yani bu enerjileri doğru kullanabilmekte fayda var dolayısıyla. Çarşamba gününün etkileri e, her ne kadar ay burç değiştirmese de ay aynı düzlemde devam ediyor olsa da e, birden fazla etkiyi gün içerisinde yaşayacağımız ama e, birkaç gün boyunca etkili olacak güneş Jüpiter etkileşimini asla göz ardı etmememiz gereken bir durum ortaya çıkarıyor. Burada biliyorsunuz Jüpiter yay burcunda ve özellikle değişken burçlar yani balık, başak, ikizler ve yay burçları kaçırdıkları fırsatlara değerlendirmek adına daha etkili bir takım olaylar ve olgularla karşılaşabilirler. Ve bunun yanı sıra sabit burçlar kova, aslan ve boğa burçları da yine aynı şekilde eski fırsatlarla alakalı destekler görebilirler. Özellikle ummadıkları yerlerden ummadıkları sponsorluklar, destekler, maddi manevi arkasında durduğunu hissettiği güçlerden önemli destekler görebilir. Evet günü kapatırken aslında evet günün ilerleyen saatlerinde Ay ve güneş arasındaki gergin enerji aslında bizi biraz sıksa, bunaltsa ve duygularımız ve gerçekler, hayaller ve hayatlar ayrımını yapmamızı zorlaştırıyor olsa da aynı zamanda ayın Neptünle meydana getirdiği güzel etkileşimde derin duygular, derin maneviyat, ciddi hislerle donatılabiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle çarşamba gecesi bol bol dua edin arkadaşlar. Bol bol meditasyon yapın. Ruhunuzu arındırın. Ee, Ay ve Neptün arasındaki bu güzel etkileşim 8. ve 12. evlerde gerçekleşiyor. Dolayısıyla içimizde bizi yiyip bitiren e, herkesten sakladığımız gizli ve karanlık yönümüz. Hiç kimseye açıklayamadığımız yaralarımız. Yerlerimiz. Kendi saklımızda kalan her ne varsa bunları şifalandırmak adına bunlarla alakalı kendimizi rahatlatmak adına oldukça iyicil etkiler mevcut. Ay ve güneş arasındaki bu gergin açı bizim duygularımız ve mantığımız arasında çelişkiler yaşamamızı sağlıyor olsa da Neptün burada desteğiyle beraber şifa enerjisini çalıştırabiliriz. Derin duygularımızı çalıştırabiliriz. Ayın akrep burcunda olması, Neptün'ün balık burcunda olması, özellikle su burçlarının akrep yengeç ve balık burçlarının derin manevi duygularla donatılarak kendi içerisindeki şifa enerjisini çalıştırması ve özellikle sanatsal faaliyetlerle ilgilenen kişiler açısından ilham enerjisinde çalışmasını sağlayacaktır oldukça güzel etkileşimler, oldukça güzel yerleşimler söz konusu. Gergin enerjileri tüler edebilecek iyice etkiler oldukça fazla. Aslında bu gergin enerjilerin de nedeni maneviyatımızın artması, derinliğimizin artmasına yöneliktir. Özellikle 8 Ağustos enerjilerine bahsederken, 8 Ağustos enerjilerinden bahsederken söyleyeceğim ve aynı zamanda haftalık yorumlarda da belirtmiştim 7 ve 8 Ağustos günlerini. Ben özel günler olarak değerlendiriyorum ve bu geceyi mutlaka es geçmeyin ee, biraz kendi kendinize kalın ee, şifalanın biraz durup düşünün ee, Maddi varlığınızdan ziyade manevi varlığınıza odaklanın arkadaşlar. Oldukça güzel, oldukça yoğun enerjili ve iyicil etkilerle donatılmış bir gün bizi bekliyor olacak. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak için evrenselkadimbilgiyeteci.com hesabına e-posta gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.